Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel çalışmamızı yapacağız şöyle görelim battanelerde kullanabiliriz havlu kenarlarında ya da kenar gerektirecek bütün da bu güzel modelimizi kullanabiliriz ben 2 numaralı tığımı kullandım ve ince ipimi kullandım. Sizler nerede kullanacaksanız ona uygun ipler ve tığlarla bu çalışmamızı yapabilirsiniz. Çalışmamıza şöyle arkasından da bakacak olursak. Bakınız arkasından da bu şekilde görülmekte yapımı gayet kolay. Evet şimdi kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane zincirimizi çekelim düğümümüzü atalım sonrasında hemen peçetemizin kenarını alıp örmeye başlayalım yan kısımdan başlıyorum şuraya bakın şöyle dikişlerini görmekteyim dikişlerini kavrayacak şekilde batıyorum aldım düğüm attım ipim arkada kaldı buradan önden şöyle güzelce kapadım ön yüzdeyim 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 Peçetenin kenarından giriyorum ya da siz her ne işlem yapıyorsanız kenardan şu şekilde batarak girelim buralar sert olmakta şöyle biraz geçerken zahmetli geçiyoruz evet geçişimizi yaptıktan sonra yeniden 3 tane zincir 1 2 3 tane zincirimi çektim tekrar bu dibe batıyorum aynı yere uzatıyorum ve buradan kapatıyorum bir iki üç tane zincirimi çekiyorum biraz ileriye geçiyorum alıyorum. önce bu gördüğünüz işlemimizi yapacağız bir iki üç ilerliyorum şöyle düzelterek yapalım Bakınız tekrar 1 2 3 3 zincirimiz Biraz ileriye batıyorum. İpimi alıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Tepe noktasından kapatıyorum. Yeniden 1, 2, 3 Yapacağımız zeminin eğer dört köşe çalışacaksak dört köşenin tamamını iki köşe ya da tek köşe ne kadar çalışacaksak zeminimizi bu şekilde bitireceğiz. Biz küçük bir Parça modelimizi kuracak kadar yapalım bu işlemimizi. Bu kadar yeterli modelimizi anlatmak için ben ipimi bu noktada kesiyorum. Tekrar başa geliyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Birinci kutunun içerisine giriyorum. Bir iki üç üç tane zincirimi çekiyorum. Ve yanına trabzanlarımı örüyorum. Ön yüzdeyiz. Bakınız arka yüzden çalışmıyorum. İkinci trabzanımı, üçüncü trabzanımı ve dördüncü trabzanımı ördüm. Birinci kutucuğun içerisine ve sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Bir kutucuk atladım. Diğer kutunun içerisine girerek trabzanlarımı örüyorum. Birinci trabzanımı ikinci üçüncü dördüncü ve son trabzanımı örüyorum. 15 zincir çekmiştim. 4 tane trabzanımı yeniden ördüm. 1-2-3-4-5 6-7-8 9-10 11-12-13 14-15 ve 15. Tekrar 15 tane zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir tane boşluk atlıyorum. Diğer boşluğun içerisine geçerek ikili trabzanlarımdan 4 tane örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm yeniden bakınız aynı işlemimizi tekrar edeceğiz 15 tane zincirimizi çekelim ve yeniden devam edelim bir tanesini atlıyorum diğerine geçiyorum Şimdi burayı solmuş gibi farz edelim. Çünkü aynı şekilde devam edecek. 3 tane modeli üzerinden anlatmamız yeterli olacak. Bakınız şöyle ipimi buradan koparıyorum. Şuradaki baş kısma geçiyorum. Birinci zincir çektiğim trabzanın tepesine gelerek batıyorum. İpimi alıyorum. Hepsini ön yüzden çalışıyorum. Buraya bir sabitledim. Bir de zincirimi çektim. İkinci zincirimi ve üçüncü zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki çekmiş olduğum 15 tane zincirimi şu şekilde büküyorum. Bakınız. Hepsini şöyle duruyor. Alıyorum. Bu şekilde kıvırıyorum. Alıp öreceğim zaman kıvırıyorum. Şöyle bir S görünümü kazandırıyorum. Şimdi sıradakine alalım. Aldım. Şöyle kıvırdım. Bakınız. Tığımın başını bir defa doluyorum. İçerisine giriyorum. İkili trabzanımı örüyorum. Bir. Kıvrık şekilde bakınız. İki. Üç. Dört. Ve beş. Beş tane trabzanımı ördüm. Üzerine dört zincir çekiyorum. Bir. 2 3 4 yandan giriyorum bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum 4 zincirimi çektim Trabzanımı üzeri ve zincirimin dibinden şöyle geçişimi yapıyorum Buraya bir tane pipirik çalışıyorum daha sonrasında tekrar tığımı başım doluyorum aynı yere 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı buraya ördüm ve şöyle bakınız kıvrımlı bir şekilde kaldı. Şimdi tığımın başını doluyorum. Sıradakine direkt şöyle büküyorum. Önce zincirimi büküyorum. Elimle tutuyorum. Tığımın başını bir defa dolayıp giriyorum. 5 tane trabzanı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. trabzanımızı ördükten sonra 4 tane zincirim çekiyorum. 2, 3 ve 4. Yandan giriyorum ve çekiyorum. Şu şekilde bir tane kirpiğimi örüyorum. Kirpiğimden sonra yeniden halkanın içerisine giriyorum. Yine aynı yere bakınız. Şuraya batıyorum. 5 tane ikili trabzanımı bu noktaya örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 daha küçük alanlarda kullanacaksak zincir sayısını az çekip 4 trabzanda örebiliriz. Bakın bu şekilde ilerlemekte şimdi sıradakini örüyorum kıvırıyorum tığımın başını doluyorum ve giriyorum 5 tane trabzan 3 4 ve 5 4 zincirimiz bir anda girip kirpiğimizi çalışıyoruz ve şöyle görelim yanına da şuradaki görmüş olduğumuz gibi 5 tane trabzanımızı da ilave ediyoruz yuvarlığın içerisine giriyorum 1 2 3 ve 5 ve aynı işlemlerin tekrarıyla şurada olduğu gibi ne kadar uzunlukta zeminimizi hazırladıysak hepsini örerek ilerletiyoruz bitişi de yapalım tıpkı bitirdiğimizi farz edelim en sonu ördüğümüzü farz edelim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Son trabzan üzerine batarak bir ve iki diyorum. Buradan ipimizi keserek modelimizi tamamlamış alıyoruz. Şöyle görelim. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde modelimizi örerek tamamladık. Bütün aşamalarını sizlerle birlikte çalıştık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yapacak arkadaşlarımıza şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeniden yeni videolarımızda...